Bak beni gaza getirmeyin csgo açarım sabahtan akşama ter terrorist Wins der bak beni gaza getirmeyin madem öyle böyle beni zorla titik bir adama çevirmeyin. Eşek sıpaları sizi ben bilmiyorum sizi güldürecek şeyi ben bilmiyorum ama eşekler sizi az eşek değilsiniz ha. Siz var ya işiniz gücünüz geyik ha hiç ciddiyetinizde değilsin maksat ağzınıza bir laf verelim